İnşallah. Bu hafta Kınal-ı Zade'nin ahlak anlayışını konuşalım istemiştik ve bu işin uzmanı olarak size müracaat ettik. Siz de kabul ettiniz. Size çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. Arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Arkadaşlar konuğumuz Profesör Doktor Ayşe oktay Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi, Din Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyesi. Bugün konuşacağımız konu hocamızın doktora tezi aynı zamanda Kınalızade Ali Efendi ve onun ahlaki alayısı. Hocam şu anda Isparta Süleyman Üniversitesi'nde de böyle bir eğitim merkeziniz mi var hocam? Tam olarak. Uygulama ve araştırma merkezi var. Kınalı Bilal, Zade, araştırma İslam araştırmaları, ver. uygulama ve araştırma merkezimiz var. Yaklaşık iki seneye yakındır da faaliyette de çok faaliyet yapamıyorduk. İnşallah bundan sonra daha iyi evet. faaliyetlerle karşımlarına <gülüyor> çıkacağız. İnşallah, bu yani ilgilenenlerin, yani İslam düşüncesinin her alanında ilgilenenlerin inşallah. İnşallah. Evet. Kınalı Zadenin Ispartalı olması bu anlamda çok anlamlı. Sizin de orada evet. görevli olmanız. Ayşe Hocam aynı zamanda benim doktor adamdım hocam, bilgisini vereyim arkadaşlarımıza, kendisi bana cübbe giydirmiştir yani doktora <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> evet, evet. Evet hocam bugün Kınalızade'nin ahlak anlayışını konuşacağız ama önce kendisini de tanımak istiyoruz. Ahlaki âlâisini içerik olarak, mahiyet olarak sizden dinleyeceğiz inşallah. Şöyle soruyla başlayalım, Zade Ali Efendi kimdir, hangi dönemde yaşamıştır ve Ahlaki Alâ'yı niçin yazmıştır? Bu eserin içeriği ve daha sonra da ahlak anlayışına şöyle bir genel bir giriş yapabilirsiniz. Çok seviniriz. Söz sizde hocam. Buyurun. Evet. Ee, dediğim gibi ben şimdi Isparta'da yaşıyorum ve doktora çalışmamı ben Marmara Üniversitesi'nde yaptım. Ben de bu benim doktora tezim aslında. Evet. Mustafa Çağrıcı hocayla çalıştık ama tez konusunu bana sağ olsun Bekir Karlık hoca önermişti. Ee, ve ben hani Isparta'ya gelince aslında bir tevafuk, tesadüf ne derseniz artık böyle güzel bir şey oldu. Eee Kanalzade Ali Efendi aslında hani ailede böyle kadıların, edebiyatçıların, şairlerin olduğu bir aileden geliyor. Yani dedesi Kınalı Abdülkadir Hamidi Efendi ki evet. Isparta'da türbesi var, kendine ait bir tekkesi varmış ama tekke kaybolmuş, türbe hala duruyor. Hatta biz Kınalı Zade Sempoz'un vesilesiyle o türbeyi ihya ettik diyeyim. Yani daha önce metruk durumdaydı, onu tekrar yaptırdık. Tekrar işte bugün şimdi Selçuklu Mimarsuz'un konumunda yapıldı. Abdülkadir Hamidi Efendi kadılık görevlerinde bulunmuş. Fatih Sultan Mehmet'e bir sürü hocalık yapmış. Ali hmm. Tusi ile arkadaşlık yapmış. Bir sürü onun öğrenci sonra onun, sonra onunla da beraber arkadaşlık yapmış. Ama işte o dönemki saray entrikalarıından biraz gözden düşülüyor ve Isparta'da yaşamaya mecbur ediliyor kendi memleketinde. Orada evet. üzüntüden bir süre sonra vefat ediyor. Ee, oğlu Miri Emrullah efendi var ki Kınalı Zaiden'in babası. O da kadılık yapmış. Ee, onun da kendine ait bir divanı olduğu söyleniyor kaynaklarda. Ee, o da bugün e, Manisa'nın Milas ilçesine bağlı Beçin. O zamanlar Beçin rayişti. Şu an e, Miras'ın bir mahallesi konumundaymış. Hı. Orada kadılık yaparken vefat ediyor. Kınalızade ailenin aslında en ünlüsü. Yani ailede başkaları da var. Yani onun kardeşleri, işte yeğenleri akrabaları da var. Ancak en ünlüsü Kınalızade Ali Efendi. Evet. Ve onu da aslında hani fıkıh, tefsir, tarihle ilgili pek çok eserleri var. Isparta eğitimine başlıyor. Daha sonra aile onu daha iyi eğitim alabilmesi için. Daha sonraları şehri sunumluk yapan Kadir Efendi var onun o da Bursa'dayken vefat etmiş ve onun himayesi İstanbul'a gönderiyor İstanbul'da işte çeşitli okullarda eğitim gördükten sonra en son çivi cezade'nin yanında biraz muhittik yapıyor yani bizdeki asistanlığa benziyor Asistanlık Evet İstanbul'da ve hı hı. bitiriyor yani şeyleri bitiriyor icazet alıyor onlarda Tabii o zamanki şeyde nöbet deniyor, nöbet bekleniyor. Yani bizden nasıl öğretmenler atama bekliyor? Şimdi onun gibi atama bekliyorlar. Kınazay'da bir türlü atanmıyor. O zaman da bu atama listesini düzenleyen Şehri Hüseyin Ebu Suud Efendi. Artık daha fazla dayanamıyor. Elinde bir takım şeyler, kitaplar yazıyor. Muhtemelen onlar da işte şerhettiği kitaplar. Onları götürüp Ebu Suud Efendi'ye diyor ki yani Efendim diyor, herkes diyor, hani birilerinden torpil morpil buluyor. Biz de diyor, hani böyle şeyler tevessül etmiyoruz. Kitaplarımızı bize torpil olsun diye getirdik. Bak bunlar benim yazdığım eserler. Bize tayin edeceksiniz, edin. Etmeyeceksiniz, biz ekmeğimizi başka yerde arayalım diyor. Ve o sıralarda da şunu söyleyeyim, 33 yaşlarında, yani ben ona bakınca demek ki de Osmanlı eğitim oldukça uzun süre, çok şey değil. Evet. Ve 33 yaşlarındayken Edirne, Edirne Yeni Medresesi de göreye başlıyor. Sonra işte burada, işte 60'lık, 40'lık, 30'luk, medreseler 20'lik, 30'luk, 40'lık diye gidiyor. Yani ilk atansınızda böyle çok düşük başlıyorsunuz. Sonra işte Edirne'ye, Bursa'ya gidiyor. Sonra İstanbul'a gidiyor. Ve belli bir süre şeylik yaptıktan sonra, okullarda müderdislik yaptıktan sonra kadı olarak atanıyorsunuz. Yani Zade'de işte böyle... Tabi Celsi 20'lik 30'lu 40'lık 60'lık medreselerde görevler yapıyor. En son işte Süleyman önce Fatih'in yaptırdığı medresede yani sahna zamanında görev yapıyor. Sonra Süleymaniye Medresesi faaliyete geçince oraya hocalara atanıyor Orada da bir sürü hocalık yaptıktan sonra artık çünkü şey ilerleme böyle oluyormuş o dönemde. Şam'a Suriye'nin Şam kentine, o zamanki Şam'a Kada olarak atanıyor. Ve bu arada da Zade epey bir meşhur olmuş Anladım Kada'yla yani eserleriyle. Orada diyor ki yani bu Ahlaki Ahlaki uzun zaman yazmayı planlamış aslında ama diyor işte biz hmm. eğitim, öğretim işleriyle çok meşgul olduğumuz için buna zaman bulamadık. İşte hmm. Şam'da diyor aradığımız bu imkanı bulduk. Ve orada bu eserini yazıyor. Ahlaki Ahlaki Ahlayı orada yazıyor. Hatta Mümerih Ali de o sırada orada, onu da haftada bir çağırıyormuş, dermiş ki yani şu eseri bir bak, bir oku e, ve iyice, iyice beni eleştir. Yani kötü gördüğün yerleri de acımadan söyle bana dermiş. Ve on, buradan biz onun da hani evet. gerçekten hani eğitim ahlakına, hani akademik ahlaka sahip insan olduğunu görüyoruz. Eserini orada yazıyor ve bitiriyor. Diyor. Eserine o dönemler ıı, sadrazam olan zaman zaman Suriye böyler bir geçiyor ama o sadrazam ıı, Semiz Ali Paşa'yı atfediyor ediyor ama Semiz Ali Paşa eserin bittiği tarihten önce vefat ediyor ne yazık ki, ne yazık ki? E, ve e, işte, e, sonra bu eser işte bizim elimizde e, e, mevlifatın İstanbul olarak emin değiliz yani ben de tezimi hazırlarken bir arkadaşım vasıtası Bursa'da İnebey Medresesindeki bir yazman üsleden haberdar olmuştu. Onu ben kendim gidip baktım ama ben tabii yazman üslediğim değilim, olabilir demiştim. Sonra Mustafa Koç onun e, bunu yani alaki alayinin e, şeysini, Türkçe latin harflerine çevirdiğinde onun olduğunu söylemişti. Daha sonra işte biz Kınalızade Sempozyonu vesilesiyle sağ olsun yek yazmalar bize o yazma eserleri gönderici İne de gönderdiler. Bu arşivlerde çalışmış ve bu konuda o zaman bir arkadaşımla konuştum. O İnebeyi in olamayacağını söyledi. Çünkü İne Bey'de kullanılan kağıt Nusra bir yüzyıl sonra yani Kınalızade o kitabı 16. yüzyılda yazıyor ama bu kağıt. 16. yüzyıl, 17. 18. yüzyılda kullanılmaya başlanmış bir kağıtmış. Onun için olamaz diyor. Muhtemelen o da sonradan çoğaltılmış bir eser. Şu an Mehlifat'ta elimizde değil ama işte bulak da basılmış bir dönem. Ve çokça demek ki diyoruz çok kullanılmış, çok okunmuş ki, ben e, doktora tezim sırasında saray kütüphanesi yani Topkapı'daki yazmanüstlerini de görmüştüm. Çok güzel süslü püslü yazılmış ve köşeleri de bayağı bir şey olmuş. O da oradaki görevli dedi ki bu demek ki çok okunmuş dedi. Yani sürekli köşelerinden açıldığı için köşeler gitmiş dedi. Ben evet. ya yani, hani diğer yerler duruyor ama bu da dedi iyi okunduğunu gösterir. Yine, o dönem tabii ben doktor yaparken bu kadar kütüphanelere kaynaklı ulaşmak imkanımız azdı ama e, yani yazmaların çok yaygın olması özellikle Derviş Ahmedi diye bir isim neredeyse yüzlerce ahlaki alayı çoğaltmış ve arkasına da yazıldığı tarihi bitir yani Kınalızade'nin bitirdiği tarihi koyduğu için hep ilk baskılarmış gibi anlaşılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey var. Müstahsillerin yazdığı tensi eser. Evet, müstahsiller onları e, çoğaltmışlar. E, dediğim hmm. gibi epey bir İstanbul kütüphanelerinde <gülüyor> Nüshaları var. Bu da onun yani bu kadar çok nüshanın olması aslında kısa zamanda yazılıp çoğaltıldığını gösteriyor. Yani benimsendiğini gösteriyor. Bu açıdan da önemli bir eser. Ve görüyoruz ki aslında hem kendi dönemine ışık tutan hem de kendinden önceki birikimi tabiri caizse alıp kendi birikimiyle yani dönemine olan bütün birikimi tabiri caizse sentez edip yani devasa bir eser yazmış Kınalı Zade. O ahlaki alaya baktığımız zaman. Önce evet. şimdi ahlaki alaydan bahsetmeden önce şey söyleyeyim. Ülke olması efendim, da. Evet. Efendim. Kınalı Zade'nin bu hocam, alanı, tabii. şöyle Kınalı Zade daha sonraları hani Şamdan sonra başka yerlere de kadı olarak görev yapıyor. En son Anadolu Askeri Edirne'de bu Sarı Selim ve Kanun Süleymanlıoğlu Sarı Selim Edirne'ye gidiyor. Onunla beraber Edirne'ye gidiyor ama orada vefat ediyor. İlginçtir Kınılızade öğrenciyken Edirne'ye gitmişti. Çünkü hocası oraya gidince onu peşinden oraya gidiyorlar bir arkadaşıyla beraber. Ve hatta orada muallama diye bir şiir türünü geliştiriyorlar arkadaşıyla beraber ki Osmanlı'da ilk yapanlar onlarmış. Daha sonra kadı, işte ilk görevi Edirne'de başlıyor, daha sonra kadı olarak da Edirne'de görev yapıyor. Evet. Artık, Artık son, son bir kez daha Edirne'ye gidiyor orada ebedi istir istirahatgâh oluyor. Orada vefat ediyor. Hmm. E, mezarı da yani daha önce başka yere gömülmüş ama sonra yol yapım çalışmalarından dolayı şu an Selimiye'nin arkasındaki e, Hazire'de gömülü olduğu söyleniyor. Ben açıkçası son şeyini görmedim. Hatta hı. daha önceki dekanlar, Edin ve İlahiyat'ın eski dekanı Hüseyin Sarıoğlu, benim Ankara İlahiyat'tan arkadaşımdır, sınıf arkadaşım. Hı hı. Daha sonra da Cevdet evet. Bey vardı biliyorsunuz. Onlarla hep dedik o mezarı bulalım, orayı ihya edelim ama kısmet olmadı. Cevdet Bey de sağ olsun çok istemişti. Ama o da pandemiye dek gelince… Şu an belli değil yani, türetti. o hazirede olduğu biliniyor sadece. Biliniyor. Mezar taşında neler yazdığı belli. Çünkü onu tarih düşürmüşler. Mezar taşında yazılanlar da belli. Evet. Ama maalesef tam olarak şudur diyemiyoruz ya da ben kendim gidip görmedim. Onu da gidip görenlerden duymadım açıkçası <gülüyor> maalesef. Yani işte bize bekliyor aslında bazı yerler. Hani kendilerine evet. sahip çıkılmayı bekliyor diyeyim. <gülüyor> Beçin dede mesela dedesinin mezarını Beçin'de Milas'ta yaşayan birkaç arkadaşı sordum. Hocam dedi yani buraya gelip tek tek bakmanız dedi. çünkü mezar taşlarında ne yazdığı belli olunca yani onu okuyabildiğiniz zaman o mezar taşını bulmanız mümkün gibi görünüyor evet. oraya da gidip görmek kısmet olmadı ama yani planların arasında var açıkçası. <gülüyor> yani dedesi de e, Fatih Sultan e, Mehmet'in hocasıydı doğru evet, mu? Ya. Evet bir süre hocalık yapmış evet bir süre hocalık yapmış hatta biraz yani kanun. E, Pardon Fatih Sultan Mehmet'e hani eee yani tahtı acaba partisi? yoksa şey mi acaba? Yani hmm. e, dedesi... Geliyor orada, hocam. Sesiniz geliyordu biraz yankılanıyor sanki. Onun için kusura bakmayın. Eee kan Fatih Sultan Mehmet'e hocalık yapıyor. Ve Fatih Sultan Mehmet Hanım biliyorsunuz hmm. ha, ha, tahrifler ha. konusunda hem Ali Tusi hem Hoca Zade ile tartıştırıyor. Onun a, bu kanalı Hamide evet. Efendi de tahriflerle ilgili konuşturuyor. Yani böyle bir tartışmalar geçiyor aralarında a, beraber sefere götürüyor onları. Yani onlarla ilgili kayıtlar var çünkü elimizde. Ama Hı. Hı. Hı. daha sonra işte bir takım bu saray entrikalarından dolayı o da yazıyor kayıtlarda da işte yani bir rahatsızım diyor. Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna gitmek istemiyor. Ama sonra arkadaş gel açılırsın deyip onu mesireliğe götürüyor. Sonra da meğer kurulan bir tuzak onu uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Fatih'in Saray. yanında. Saraydan. Diyorlar sizin yanınıza gelmedi ama gitti arkadaşlarıyla mesirelikle eğleniyor diye. Şikayet edince tabii Fatih onu hemen hazrediyor ve Sparta'da yaşamaya mecbur ediyor. Özüntüsünden vefat ettiği yazıyor kaynaklarda. Gelmiş burada Kadir'i tekkesi kurmuş. Onun için mezarı, kendi ismini de Abdülkadir olunca, Abdülkadir Sani olarak geçiyor. Hacı'yı Abdülkadir Sani olarak tanınmış. Hı. Kimse tabii Kınalı Zayde falan olduğunu bilmiyor. Yani Kınalı Zayde ailesinin başı olduğunu burada pek Hı. bilmiyorlardı. Hani bizler biraz vesile olduk diyeyim bu şekilde tanınmasına. Eyvallah. Isparta'da bu Kınalı oğulları acaba hala var mı? Öyle devam eden bir aile olarak? Hayır, yok. Çünkü e, şeyden sonra Kınalızade'nin e, çocuklarından hatta torunlarından sonra başka bir isimle anılmaya başlanmış anladığım kadarıyla. Yani Kınalızade ailesi. Kınalızade'nin oğlu var, Kınalı Hasan Çelebi. E, o biliyorsunuz hani bu şairler ve yazarlarla ilgili eseri var, tezkırınca evet. şu arası. Sonra kendi torunu görünüyor kayıtlarda. Yine e, yeğenleri görünüyor. Hı hı. Ancak hatta kız kardeşinin damadı vesairesi var. Ama daha sonrakiler yok. Anladığım kadarıyla ki kayıtlarda da bazen başka bir isimle tarihte yerlerini almaya devam ettiler diye geçiyordu. Ama hangi isim olduğunu açıkçası ben tespit edemedim. Evet. Hocam anladığımız kadarıyla Kanal 16. yüzyılda yaşamış, ilmiye sınıfına mensup klasik Osmanlı alimi. E, tipini e, yansıtıyormuş aynı zamanda tabii bürokrat olarak olan kadılık evet. kazaskerler görevlerinde bulunmuş belki hani yaşasaydı şehirüstam bile olabilirdi tabi tabi ee, kesinlikle Kaynaklarda öyle söyleniyor çünkü e, şimdi o Anadolu kazaskeri hı. yani rütbe böyle ilerliyor Anadolu böyle kazaskeri olmuş ya yani. evet. Evet. Evet. evet sonra e, şehirüstam olacak tamam. ama ölüme faaetmiyor. Ve şey söyleniyor, eğer yaşasaydı Ebu Suud Efendi kadar güçlü, kudretli bir Şehir olurdu deniyor. Siz Mahmut Kayı Hoca'yı tanırsınız, Mahmut Kayı Hoca'nın Tokatlı'dır. Diyor ki, Tokat'tan 8 tane Şehir Üstam çıkmış, eğer Kınalazade yaşasaydı, rütbesi gereği Şehir Üstam olacaktı. Sparta'dan 7 tane çıkmış, olsaydı 8'e 8 baş başa olacaktı diyor. Böyle tezgitleri vardı. Ömür vefat. Şey. Bence tokat öne geçmiş oldu yani. Evet, bir kisut, bir kisut. <gülüyor> evet, yani hoşlanmıyorum. Bu çok enteresan evet, yani, bu yani, çok bir bildi. Yani tokatta Sparta'nın böyle bir e, e, ilmiye e, sınıfına dair bir özelliği var yani çok güzel. Evet, bu da güzel evet, olan taraf. Yani Osmanlılar yetişebiliyorlar ve işte Şeyhustanlara evet, karşı. Eğitim yoluyla açık demek ki önleri insanların. Bu da onu gösteren bir şey aslında. Tabii. Evet. Bir de o dönemde oralarda meşhur medreseler var tabii. tabii. Onlar yetişiyorlar. Insanlar. Oradan da işte tahta gidiyorlar genelde. Yine Edirne, İstanbul. Mesela Şam'da kadılık yapması da çok enteresan. Belki de ilk kadılık görevi herhalde orasıydık. Marzalim. Evet, ilk kadılık görevi Şam. Evet, bir katılıf vermişim. Şam da başlıyor, evet. sonra da bana. Alay orada yazıyor diye biliyorum. Doğru. Evet, Ahlaki alay ki orada Hı -hı. yazıyor. Ee, sonra işte Bursa, Edirne diye. Çünkü evet. e, hatta Kahire, e, Halep diyorlar ama Halep değil de Kahireye. Kahire'de. Şimdi e, paytahta ne kadar yakınsanız, o kadar unvanınız yükseliyor aslında. Yani Şam. Kahire, oradan işte Bursa, Edirne diye devam ediyor. Sonra Anadolu Rumeli sonra şey olacak, Şehir Ustam olacak ama ömrü vefat etmedi dediğiniz hmm. gibi. Evet. Tamam hocam, şimdi Kınavızade Ali Efendi'nin biraz eserlerinden yani hangi alanda neler yazdık? Bolca haşiye yazdık, biliyoruz. Hmm. Kendisindeki alimlere, fıkıhçılara işte. E, kelamcılara dair, onlar meseleleri dair. Bir de ondan sonra ahlaki alayisinden başlayarak şöyle bir eserlerinden bize bahsedebilir misiniz? Şimdi fıkıh tarihi çok önemli. Fıkıhçı kimliğiyle de biliniyor evet. ve hatta Taşköprü Zayed'in fıkıh tarihi kitabı öyle karıştırılmış bir ara galiba. Evet. Sonra divanı var ama divanı nerede belli değil. Yani divan olduğu söyleniyor ama biz divanı bulamadık açıkçası. Ama fıkıh tarihi yine her şeyleri talikatları var, tefsirlere şeylere, molla güreğine güreğine güreğine şeyler var, har şeyler şehirler var. İslam tarihi ile ilgili kitapları var, biliyorsunuz onlar peygamberler tarihi diye yani Hazreti Adem'den başlayarak gelen bir tarih kitapları var. Yani hadis konusunda çok iyi olduğu söyleniyor ama a, yani demek ki bir, o zamanki kültürde bizimki gibi hadis kritiği çok yaygın değil yani e, Gazali'de de biliyorsunuz İhya'da da hani e, bizim evet. sayı hadis kaynaklarında olmayan hadisler çok Kralızadi de o bir kısmında Gazali'den alarak kullanmış ben o hadisleri sayı hadis kaynakları bulamadığım için çoğunu keşfeli hafadan temin etmiştim açıkçası. Yani tespit etmiştim. Hmm. Ee, hadis konusunda çok iyi, tefsir konusunda çok iyi deniyor. Nitekim hani şeylerini görüyoruz. Ee, yani Farsça, Arapça, şiirler yazabilen e, yani de şiirleri var. Yani üç dilde evet. yani eski krizlik alimlerin özelliği biliyorsunuz. Üç dilde evet. çok rahat şiir yazabiliyorlar. Evet. Ee, yani işte fıkıh, kelam, e, akait, tefsir, hadis, bütün bu ilimlere hakimler Aynı zamanda onun tarih konusunda da iyi olduğunu biliyoruz. Coğrafyada da çok iyiymiş. Çünkü Şam'da işte bu sanırım Cezayir'den birisi geliyor, Mısır'dan birileri geliyor. Ve onlara sanki oralara gidip görmüş gibi anlatmış ve şey diyorlar yani siz oraları ne zaman gittiniz deyince canım diyor gidip görmesek de kitaplardan okuduk herhalde diyor yani eski alimlerin böyle bir özelliği var biliyorsunuz <gülüyor> pek çok konuda evet. e, yani kendilerini yetiştirmiş insanlar bunlar gerçekten bu anlattı. Evet, evet. e, felsefe müktesebatı hakkında ne söyleyebilirsiniz hocam Malazade'nin? Ah, açıkçası hani biz eğitimi de kimlerden felsefe ders aldı, tam bilmiyoruz ama e, Çivici Zade biraz İbn Harekî takip yani İbn-i sempatisi olan bir insanmış. Zaten o İbn-i yani İbn-i Arabiye'ye sempatisi olduğu için Usut Efendi Çivitizade de hoşlanmıyor. Kınal-ı de onun öğrencisi olduğu için, ona muhitlik yaptığı için yani onun biraz ağırdan alıyor onun atamasını açıkçası. Bekletilmesi ondan da. Yani biraz ondan kaynaklanıyor. Hı -hı. Ama görebildiğimiz kadarıyla Kınal-ı Zayde, yani ben çalışmam sırasında şunu fark ettim. Yani bu aslında ahlak kitabı yazmak istiyor ve o zamanki ahlak kitapları da yani felsefi nitelikte bir ahlak kitabı yazmak istiyor. Hmm. Tusi ve Devani'yi takip ediyor. Biraz sonra daha açarım. Ama mesela İbn Sina'dan İbn Musaevin eserlerinden yani Tusi ve Devani aracılığı olmaksızın Farabi'den İbn Sina'dan doğrudan ben faydalandığını tespit ettim açıkçası. Hmm. Yani hani evet. direkt onların kitaplarını açmış önüne koymuş. Ama birebir yani oradan faydalanmış ama çok da meraklı bir insan, ilgili bir insan ve hani klasik tepsi, böyle şerhçi, harşeci bitip değil öyle görüyorum. Çünkü evet. e, biraz sonra belki bu Erdemleri açıklarken söylerim, e, yani tutarsızlıkları yakalıyor ve böyle olmalı. Burada şöyle geçmiş ama bu böyle olmalı diyerek de hani kendince sadece onları tekrarlamakla kalmayıp bir düzeltmeler. E, düzeltmeler yapıyor. Yanlışlar varsa onları düzeltmeye çalışıyor. Bu şöyle olmalı diye açıklamalar koymuş. Yani Kınalı Zaydi onun için hani doğrudan bir şerh, bir haşerci olarak görmek yanlış olur. Zaten öyle olsaydı herhalde ahlaki alayı bu kadar zengin bir eser olmazdı. Böyle bir eser olarak karşımıza çıkmazdı. Kınalı Zaydi şey yapayım isterseniz Şam'da başladı bu eseri yazmaya Hı. ve diyor ki yani bir eser yazmalı de, belli ki bu Tusi'nin ahlaki nasır ve Celaleddin Devvani'nin ahlaki celalesini çok beğeniyor belli ee, ve bir de halk arasında ahlaki Muhseni'yi çok beğeniliyormuş ancak ahlaki Muhseni'yi biraz böyle hani felsefe özelliklerini zayıf olduğu için çok onu kendi örneği kalmıyor anladığımız kadarıyla ki söylüyor da zaten biraz bir hani halk arasında raftan arasında bir sıralama da yapıyor sanki mukaddimede. Evet evet girişte diyor zaten. Yani biz diyor hani bunlar gibi herkesin rağbet ettiği bir eser yazalım. Ahlaki evet. Musenni'yi herkes kolayca okuyup anlayabiliyormuş. Onun gibi kolay anlaşılsın. Ama diyor orada felsefe özellikleri fazla onun için öyle olmasın. Felsefi nitelikleri de olsun. Hmm. Bir de diyor Türkçe olsun. Çünkü e, Ahlaki evet. Nasrı ile Ahlaki Celali Farsça. Yani evet. ekse. Bir, birisi Celalettin devani, birisi de biliyorsunuz Ahlaki Nasrüddin Tuğsi. İranlı ve Farsça yazmışlar bu eserleri. Evet. Aslında Nasrüddin Tusi de biraz şöyle söylemek lazım herhalde. Yani Kınalı Zahide'nin Ahlaki Alayis nerede duruyor demek için ahlak düşüncesinde. Hmm. Biz İslam Ahlak düşüncesini üç boyutta inceleriz genellikle. Bir tanesi bu klasik yani hani edep adet tutuyla karışık olan ahlak yani Kur'an ve hadislerden ilham alarak yaşan ahlak Maverdin Edebik Dünyası mesela öyle bir ahlak kitabıdır ya da evet. müf edebil müfredi yani bunlar hı hı. klasik kaynaklardan direkt yani ayetleri hadisler alıp onları biraz yorumlayarak insanlara ahlak öğütleri verirler buradan çocuk. bir de tasavvuf ahlakı var evet. tasavvuf ahlakı da Seyr-i sülük dediğimiz yani tasavvuf yoluna girecek e, hani adaylara, adaylara. seyr sülük adaylarına diye e, e, o yola girmek için kalbinizin arındırılması lazım. Bunu yapabileceğiniz tek yol ahlak kalıyor. O yüzden de e, ahlak kitapları yazıyor. Onlar. Bütün bu büyük şeyler ahlak kitabı yazmışlardır ki o yollara kalplerini temizlesinler, tabiri caizse dünyadan yüz çevirsinler, kalplerini arındırsınlar. Bir ahlaki mükemmelliğe, kamil insana ulaşmış olarak e, hani bu keş, aydınlanmaya da işte tasavvufteki o halleri, makamları alabilsinler diye. Eee işte Gazanihyas'da aslında bu tarz yazılmış bir eser. Onun için ben Gazanihyas'ı hani sıradan insanlar için kolay bir ahlak kitabı değildir derim ya da çünkü o seyri sülke girecek insanlar için hazırlanmış bir kitap. Sıradan hani günlük hayatını idame ettiren insanlarla bir arada yaşayan işte çalışan insanlar için zor gelen bir ahlak diyorum. Bazen kızıyorlar bana. Ama öyle. Bir de felsefi ahlak var. Burada işte öne çıkın isimler Kindin'in Dehfül Aslan'ı. Yani Üzüntüden Kurtulma ve Ölüm Korkusundan Kurtulma isim eseri. Farabi'nin eserleri var. Ama burada Farabi'nin eserleri de siyasetle ahlak arasında çok sıkı bir ilişki kurmuş Farabi. Ve e, siyasetle ahlak bir arada gidiyor. Çünkü Medeniyetül evet. Fazla, yani siz Erdemli şehirde yaşamadıktan sonra ne kadar üstün niteliklere sahip olursanız olun gerçekten Erdemli olamayacaksınız. Yani Erdemli bir devlet başkanı yönetimindeki şehirde yaşamazsınız evet. Fatma abiye göre. İbdinsila yani... çok devasa eserler yazmış ama hani ahlakla ilgili çok böyle hani kısa risalelerinden başka çok eseri yok elimizde. Ama nefs teorisiyle kendisinden sonraki bütün ahlakçılığı etkilemiş ki... Evet. De, Kanalı de etkilenmiş Hı -hı. E, ve işte bizim burada İbn Miskevi çok dikkat çeken bir isim. E, İbn Miskevi İslam dünyasındaki ilk ahlak kitabının yazarı sayılır. Tehsibül Ahlak diye es eseri var. Hı -hı. E, bu eser kendisinden sonraki pek çok ahlak kitabına örnek olmuş. E, Tusi, e, Tusi'nin aslında şeyisi e, hükümdarı Ondan o eseri Çevirmesini istiyor yani Farsçaya çevirmesini istiyor. Tusi de İranlı hatta Cavid yani Haret gibi Farsça yazdığı eserler de var ama Tesbih Ahlakı Arapça yazılmış. Şimdi Tusi bakıyor ki bu eseri Farsçaya çevirdiğinde eserin orijinalliği bozulacak ve onun hani o birebir çevirdiğinde şeysi kalmayacak. Onun yerine onu kendisi baştan yazıyor. Bir de Tusi'nin eksik bıraktığını düşündüğü Aile ve devlet ahlakı ile ilgili siyasetle ilgili kısımları da ekliyor. Aile evet. kısma kısmı daha çok İbn-i Sina'dan, Ahlak eserinden faydalandığını söylüyor. Siyasetle ilgili kısmı ise Farabi'nin eserlerinden faydalandığını söylüyor. Ve böylelikle tabir-i çaizse ameli hikmetin içine alan bir eser meydana getiriyor zaten. Tutsi'nin Ahlak Kitabı, Ahlaki Nazar'ın girişinde yani felsefe nedir, hikmet nedir diye tanımları yapılır ve genellikle İbn Sina'dan hemen hemen alınmış İbn Sina'nın başında ya da Hikmet-i Uyuni'nin hikmet başında ya da eee işte bu akşam ulumul akliyenin risalesinde yer alan eee ilimler, ameli ilimler ikili tasnifine giriyor ya da nazari hikmet, ameli hikmet ve o iki bağlantıyı kuruyor. Tusi, nazarı ilimleri de tek tek sayar. Nazarı hikmete dahil ilimler, işte doğa bilimleri, tabiattan başlıyor matematik, musiki ikinci sırada, kıyaslı bunu İbn Sina orta ilimler diyor. Kinalı Zade de aynı şekilde söyler. En üstte de işte bizim klasik kaynaklarımızda felsefi uğra diye geçen, şimdi metafizik olarak söylediğimiz ilimler var. Ameli ikmet ise işte ahlak aile ahlakı medinet e, tedbirül eee medine. e, evet siyaset meden Evet. Yani şu şekilde, yani ev ve e, tedbir menzil ev ya da menazil evler diye de çoğul diye geçebiliyor ya da tedbir e, medine ya da tedbir müdün çoğul olarak da yani şehrin yönetimi ya da şehirlerin yönetim olarak geçiyor. Burada şehir kelimesi tabii Eski Yunan'daki polis kelimesinin, hani şehir kelimesinin şeysi ama bunu biraz, şehir biraz prototip gibi düşünmek lazım herhalde. Yani şehirden, çünkü Farabinin abinin zihninde şehir, şehirlerin birleşmesine devletler, devletlerin birleşmesiyle de hani tabiri caizse dünya devleti, bütün dünya için alan bir devlet anlayışı söz konusu. Evet. Onun için şehir, yani Medine'de fazla dediğimiz şehir, aslında bir prototip, bir devlet yönetimi nasıl olacak konusunda bir örnek diye düşünebiliriz. Kınalı zade ve Tusi böyle bir sistem de başlatıyor, bunu Devani devam ettiriyor, sonra başkaları devam etiyor. İşte Kınalı zâhid, Tusi ve Devani'nin bu metoduna göre yazıyor. Burada Devani'nin bir özelliği var. Devani İshak felsefecisi olduğu için İshak yolunu takip ettiği için eserinde İshak felsefesinin etkilerini gösteren yani başlıkları mesela lami demiş ışıklar vesaire <Gülüyor> ee, yani biraz ışık etkileri var çünkü i̇şte kınalı zade de e, türsi ve devaniden falan olarak eserini yazıyor ama e, tabirca ise felsefe tasavvuf akal hepsinin içine alan bir eser meydana getiriyor özellikle e, tabirca ise o ahlaki öğütlerim tasavvufla İçselleştirilmesi bağlamında Gazaydan çok fazla faydalanmıştır. Direkt mesela işte e, dilin afetleri gibi bölümleri direkt e, Gazaydan, sabırcaysam otomat almıştır onları Hı -hı. ve onları da eklemiş ki bunlar mesela Tusi ve devamlı yer almayan bölümler. E, yani biraz hani hem felsefi özellikler olan ama aynı zamanda biraz daha dini özellikleri ağır basan bir eser meydana getirmeye çalışmış. Biz bunu nereden anlıyoruz? Ayetlerden anlıyoruz çünkü Tose ve Denvali ile kıyasladığınızda e, Kınalı Zayd'in ahlak kârlarının yani neredeyse 10-15 katı fazla ayet var. Yani evet. belki bir onda o kadar fazla yine hani şey kat olarak düşündüğümüzde hadisler söz konusu. Bu hadisler dediğim gibi hepsi sayı hadis kaynaklarında yer almıyor ama Gazan ihyasına yer alan ya da işte hadis külliyatları içerisinde e, hadis olarak kabul edilen eserler. Yine işte Molla Camii'den işte Firdevsinin Şehnamesinden buna benzer pek çok edebi kaynaktan da çok faydalanmış. Yine İslam tarihi kaynaklarından faydalanmış. Mesela Tümürlek onun ideal devlet adamlarından bir tanesi. Tabi Osmanlı Sultanları da aynı şekilde. Yine Ömer Abdülaziz Hazretin Ömeroğlu o da ideal devlet adam örneği olarak çok örnekler Hayatından işte sözlerinden çok örnekler yer aldığı isimler. Böylelikle çeşitli kaynaklarla tabi caizse o eseri çok zenginleştirmiş. Yani müthiş evet. bir e, birikim, müthiş bir hazine e, elimize geçmiş oluyor Kınılzade sayesinde. Yani o 16. yüzyıla kadar ki e, bütün İslam birikim aktarmış diyebiliriz rahatlıkla Kınılzade evet. o sayesinde. Yani sadece tek bir perspektiften yazılmamış. Birçok perspektifini e, içeren bir eser. Yani tabii. hem dini perspektif var, hem tasavvufi perspektif, hem felsefi perspektif. Bu anlamda böyle bir e, ırmak gibi bütün kaynakları kendinde toplayan bir e, eser. E, bu nedenle herhalde sonraki dönemde çok etkili olmuş, tesirli olmuş. çok okunmuş. Evet, çok Hı -hı. okunmuş. A, tabii büyük bir eser olduğu için şimdi bazen şey söylüyorlar ders kitapları olarak da okundu deniyor ama tabii elimizde şu an medrese müfredatları çok yok ama görebildiğim kadarıyla medreselerde ben incelediğimde elimizdeki müfredatlara baktım, yani çok yok ama yani ahlak diye bir ders yok aslında zaten bildiğimiz anlamda bir ders değil de hani hocaların ders kitap kendi okuttukları kitaplar var belki birileri hocaları aracılığıyla bunları okumuş olabilirler onu bilemiyorum ama Bildiğimiz anlamda hani bu derste şu kitabı kutuldurdu dediğimiz şey yok görmedim. Yani ben öyle medreselerde Kınalızade'nin ahlaki alayesini okuduğuna dair bir kayıt göremedim. Ama şey Hayır, var, şey var yani daha sonra işte rüştüyeler, idadiler açılınca tabi oralar için de bu bir kitap ders kitabı olarak alır. Orada yani Kınalızade'nin ahlaki alayesinden tabi caizse kısa pasajlar, bölümler ya da kısaltılmış olarak şeyler yapmışlar ve Evet oradan ders kitabı hazırlamışlar evet. Ve onlar okutulmuş. Yani doğrudan ahlaki ahlaki okutulmamış. Çünkü e, yani o lise ve idadi ve rüştiyelerdeki öğrenciler için biraz ağır gelebilecek bir kitap. Gerçi Hı -hı. o zamanki seviye oldukça iyiymiş ama yine de e, bir ders kitabı niteliğinde pek görünmüyor. Çünkü gerçekten evet. ciddi felsefi tartışmalar var. Mesela nefsle ilgili ee, kitabın girişinde işte huy huyun ahlak nedir huy nedir hal nedir işte, e, işte e, felsefe ah e, yani mutluluk nedir mutlulukla ilişkisi erdemler yani erdemler mesela reziletler erdemsizlikler bunlar ki bizim bu resim kaynaklarımızda bir hastalık olarak bakılır bunlar nasıl tedavi edilir bunlarla yine hepsi tek tek anlatılıyor çok geniş bir eser. Sadece birinci bölüm zaten eserin büyük bir kısmını hani kaplıyor. Sonra Doğru. aileyle ilgili bölüm var, tedbir, menzil kısmı var. Yani ev yönetimi, tedbir biliyorsunuz yönetim demek, evet. idare. Ee, evin yönetimi, orada da işte anne, baba, çocuklar. Ee, tabii Aristotelesçi bir anlayışla, ee, Aristoteles çünkü e, evdeki hizmetçiler, daha doğrusu köleler, evin e, astro unsurlarından birisidir. Onun için köleleri de sayıyor ve kut diyor. Kut da bizim eski Türk geleneklerinde var. Yani yeme, içme e, yani evin iyi yaşes için gerekli olan her şey. Onları evet. da bunun içine koymuşlar ve hepsini bir arada düşünüyor. Ve bir ailede ya yani orada işte babanın görevleri, annenin görevleri, çocukların görevleri, çocukların anneye babaya görevleri, akrabalarla ilişkiler, dostluk, arkadaşlık hepsini koymuşlar yani oraya. Ve şimdi biz ahlak kelimesinin hani bugün etik tartışmaları var biliyorsunuz. Etik ahlak felsefesi. işte ahlak da ahlak felsefesi yok diyoruz. Ahlak, ahlak şey. ama bizim klasik kaynaklarımıza bakınca aslında yani hem ahlak kelimesi hem şey için ele alıyor. Yani pratiğini, amelini hem de nazari tarafını, teorik yani felsefi tartışmaları da içeriyor. Çünkü Kınalızade'nin orada nefs nedir? Nefsin özellikleri nelerdir? Nefsin hani ruhani mi cismani mi olup olmaması meselesi. Pek çok şeyi tartıştığını görüyoruz. Yine nefsin güçleri mesela. Bunları tartışıyor. Bunlarla bağlantılı olarak erdemleri tasdifi ediyor. Bir de klasik kaynaklarda bir Aristoteles'ten gelen dört erdem tasdifi var. Bir de Platon'dan gelen üç erdem tasdifi var. İşte e, İbn Sinayla ile beraber artık yerleşen Aristoteles'ten ta Platon'dan geliyor aslında bitkisel hani nebevi güç ku, kuvve evet, ya da işte hayvani kuvve ve insani hı. kuvve ya da nefsin diye geçiyor bu bunları tasnif ediyor düzenliyor yani Çünkü bizim klasik kaynaklarımızda arıstık Platon'dan gelen üçlü tasnif var işte nebevi güç hayvani güç ve insani güç ya da meleki güç ve buna uygun olarak da 3 Erdem'den bahsediliyor. Bu biraz da Platon'un hani devlet, Türkçe'ye devlet olarak çevrilen kitabındaki işte e, hikmet e, gelen filozoflar için e, işte cesaret. cesaret, askerler için cesaret. şeyde ölçüllük diye geçiyor çeviride devlette ama bizde iffet olarak geçmiş o. İffet de arzu göçünün aslında dengede olmasıyla alakalı. Biz sadece iffeti hani bugün cinsellikle ilişkilendiriyoruz ama arzu gücüyle alakalı bütün şeylerin aslında ölçülü kullanması Bu da evet. yani biraz hani alt tabadaki işçiler, esnaf, zana, askerlerin özelliği. Bunlar dengede olunca o devlet adalet erdemi ortaya çıkıyor. Yani adalet bunlar dengede ortaya çıkan, olunca ortaya çıkacak bir erdem olarak görülmüş Ancak evet. ama Aristoteles'te biraz daha farklı. Yani işte o nefsin güçlerine göre yani idrak ve hareket etme gücünün özelliklerine göre dört erdem tasdifi yapıyor. Adaletli diğer erdemler birer erdem yani fazilet. <gülüyor> Öyle olunca yani burada diyor dört, burada üç var. Bakın Gazali de dört ve üçlü tasdif yapmış mı? bu neden böyledir, niçin böyledir dememiş. İlginçtir. Mesela Gazali felsefeye karşı çıktı diyoruz ama bütün yani İhya açın diğer bütün kitaplarını açıp hem üçlü hem de dörtlü ahlak tasdifini vermiş yani erdemler tasdifini vermiş. Üstelik de bu Platon o üçlü tahsifini yani işte hani e, yani işte e, yani işte, e, hani var ya arzu gücü evet, öfke gücü abi. ve akıl gücü onları işte lefsin levhame nefsi mutmain ne e, e, olarak nefse e, emare levhame mutmain olarak basamaklandırmış ona göre yani onlar evet felsefe ilişki kurmuş. Kınalı Zade de o ilişkiyi kuruyor aslında. Ee, ama diyor ki burada üçlü var yani. Bu bir dörtlü var, bir üçlü var. Bu böyle olması gerekirdik ki dörtlü tasnifi o kabul ediyor. Bunun daha doğru olması gerektiğini söylüyor. Ee, bu evet, açıdan bu açı hani kendi döneminde gelen birikimi değerlendiriyor. Tasnif ediyor. Hangisi doğru olur, hangisi yanlış. Çünkü o dönem ki şerh geleneğinde insanlar şerh yapıyorlar, açıklıyorlar ama yani tabiri caizse bu doğrudur, bu yanlıştır de yargı koyma, koyma konusunda biraz tereddütleri varmış gibi. Kanal bu açıdan yani bence önemli bir isim. Yani burada doğrusu budur diyor, şöyle olmalıdır diyor mesela. Hı. Burada evet. diyor şöyle söylemiştir ama bunun doğrusu bizce budur diyor. Bu önemli bir şey açıkçası bana göre. En, ee, en azından kendi görüşünü beyan etmiş olması evet, lazım. Evet, evet, evet. Yapmış oluyor ve doğrusunu da söylemiş oluyor. Muhtemelen tabii gerekçeleriyle beraber söylüyor bunu. Ee, buradan da kendi ahlak, ahlak anlayışını biz çıkarsayabiliyoruz zaten e, zadenin Adalet ön plana çıkıyor. Yani ahlak evet. anlayışında yine adalet kavramı. Ee, siz de muhtemelen bahsedeceksiniz. Buyurun ee, evet. hocam, devam edeyim. Ben hani sözümüzü kesmiş gibi olmayayım. Böyle söyleyeyim. Ee, Kınal-ı Sadi mesela Özgün yanlarından bir tanesi e, şey yapıyor, i̇bn Sina'nın e, nefs taslefi var. Yani İbn-i Sina'nın yaptığı bir nefs taslefi var. E, aşağı yukarı onu alıyor. E, mesela Tuğsi onun olduğu gibi İbn-i Sina'nın nefs taslefini almış. Devane de almış ve bunları hani kendilerine göre düzenlememişler. Ama Kınal-ı Sadi, Kendine göre onu tasdifi etmiş, yani onu olduğu gibi almamış. Kendi özgü, evet bitkisel nefsi, evet. hayvan nefsi, insan nefsi aynı, ama onun alt basamaklarını, güçlerini kendine göre ayrıca tasdifi etmiş. Hmm. Yani bu kendine özgü bir tasdifi geliştiriyor ee, ve yani mesela bazı tutarsızlıklar bu böyle olmamalı, şöyle olmalı diye açıklıyor. Bu önemli diye düşünüyorum açıkçası. Hmm. Yine e, alt erdemlerde, ib ib ibimiz gibi. Aristoteles ve Platon'dan gelen işte iffet, hikmet, adalet ve cesaret ya da yiğitlik aslında. Şecaat kelimesi yiğitlik olarak Arapçadan çevirmek lazım. Bu dörtlü hmm. Erdem tasdifi, yani bunlar biliyorsunuz ortada, bunların azlık ve çoklukları da rezilet ya da erdemsizlik olarak değerlendiriliyor. Evet. Mesela ben hep comertik erdemini verim çok çok güzel akılda kalıyor. Eğer hmm. siz comert yani cömertlik erdem bunun fazlalığı israf ya da savurganlığa gelecek az ise cimriğe gelecek yani cimrilik de erdemsizlik ya da rezilet israf ya evet. da savurganlık ise da aslında rezilet ya da erdemsizlik ama e, siz burada işte aklını kullanmak ya da niye ahlakta felsefeye gerek var ya da ahlak gerek var burada işte diyor ki ortaya bilmek çok önemli yani cömertliğin ne olduğunu bilmek çünkü eğer siz ama ben cimri olmayayım cimre rezile deyip elinizi biraz fazla sıkarsanız cimriliğe gidiyorsunuz. Evet. Yani, ama ben cimri olmayayım cömert olayım cömertlik erdem deyip biraz elinizi fazla açarsanız bu sefer de savurganlığa gidiyorsunuz. İşte ortaya bilmek çok önemli. Ve ortayı itikat yapıyor. Evet, bu da bunun için de aklı iyi kullanmak lazım. İşte erdemleri çok iyi bilmek lazım. Onun için de bizim klasik kaynaklarımız teorik hikmetle pratik hikmeti bir arada görür. Yani teorisini bilmeden pratik yapamazsınız. O yüzden de derler ki yani işte teorik bilmek için, teorik hikmet bilgi için, pratik hikmeti yapmak için gereklidir. Yani ama neyi nasıl yapacağını bilgisini biz teorik hikmetten öğreniriz. O, evet. Ama o ilk sadece yani tabiri caizse bilgi olarak kalmamalı, onu hamallığını da yapmamamız gerekiyor, onu uygulamaya koymamız gerekiyor. İşte o da ameli hikmet dediğimiz pratik hikmet kısmıyla yapılacak bir şey. Yani bunu ihmal Hı -hı. etmek şey lazım, sadece bununla tartışmış. Pratik hikmet e, yapıla yapıla, teorik hikmeti de hani temellendirmiş gibi olduğu için Teorisini de geliştiriyor. Teorik hikmet, pratikle eşdeğer. Yani beraber aslında ilerleyen bir e, anlayış. E, mutlak surette birlikte olması lazım. Yapa yapa. Tabii ki ahlak... E, şu, öğreniyor, ahlak yani, da tecrübe da, ediyor. Tabii. En e, iktidar noktayı e, yani bir şey yaptığınız zaman... İtidalli olarak yaptığınız zaman bir öncekine göre daha da keskin bir şekilde karar verme şansınız oluyor. Bu eylemsel tecrübenizden kaynaklanıyor ve bu eylemsel tecrübe daha sonra sizin teorik tecrübenizi de, bilginizi de geliştiriyor. Netice itibariyle hikmet sizde artık bir erdem haline geliyor. Bu hikmetin evet. erdem haline gelmesi... Dolayısıyla bütün diğer erdemleri de sezmenizi, bulmanızı, keşfetmenizi kolaylaştırıyorsunuz açınızda. Böyle bir şey var. İbn Sina'nın bugün özellikle bir, e, mesela, bir, şeyde, bir sınav görevinde konuştuk da bir hocayla. Evet. Duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum. Ya. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi Kınarızade hani siz söylediğiniz için diyorum. Ya yani İbnimiz Geveh'den beri gelen bir ahlak tanım var biliyorsunuz. Ahlak bir heyettir diyorlar. Yani bir melekedir. Kınarızade hal ile meleke arasında ayırım yapar der ki hal gelip geçici bir şeydir. Mesela gülmek, ağlamak, kızmak, öfkelenmek aslında haldir. Yani gelir geçer. Ama ahlak dediğimiz şey kalıcı bir şey olması lazım. Yani meleke haline gelmesi lazım. Bizim karakterimizin bir parçası haline gelmesi lazım. İşte ahlakı düşünüp taşınmadan kendiliğinden ortaya çıkan şey olarak tanımlıyorlar. Yani mesela bugün Batı felsefelerinde hep ahlaki ikilemlerden söz edilir değil mi? Yani onu mu yapsam bunu mu yapsam? Şimdi bizim klasik İslam ahlakında ahlak düşüncesinde yani eğer bir insan bunu mu yapsam bunu mu yapsam diyorsa Henüz onda erdeme haline gelmemiştir. Yani insan böyle bir ikilem yaşıyor o ahlaklı değildir. O ahlaki karakteri yani o en azından o konuda ahlak karakter oturmamıştır. Yani erdem haline gelmiş bir şey, artık düşünüp taşınılmadan ortaya çıkan bir şey demektir. Evet, evet, doğru. Doğru. Yani mesela işte Ömer diye, eğer siz bir fakir ya da ihtiyaç sahibi birini görüyorsanız ve Düşünüyorsanız ki versem mi, vermesem mi, yok verim yok vermeyeyim gibi herhangi bir şeyler düşünüyorsanız o zaman bu henüz ahlak size bir şey. parçası haline gelmemiş oluyor. Hı. Yani düşünüp taşınmadan kendiliğinden açığa çıkan bir davranış olması lazım. Evet. Alışkanlığınızın evet. bir parçası olacak. Alışkanlık Hı. olabilmesi için de tekrarlanması gerekiyor. Gerekiyor. Doğru. Sürekli tekrarlanacak, sürekli tekrarlanacak. İşte mesela i̇bn ne Sina diyor ki işte tekrarlamak yani ibadetler aslında biz ahlakı, yani cüzeylikleri hatırlatan şeylerdir. Yani ibadetin anlamı bunu söyler. Ve o ahlakı tekrarlayarak biz o davranışlarımızı tekrar ederek ede aslında kendi karakterimizi oturtuyoruz. Kendi kişilerimize şey yapıyoruz. Ve ilmiyle amil dediğimiz insan işte teorik hikmetin gereklerini pratik hikmette yapan insandır yani teoriyle pratik bir araya getirmiş insan insanı kamil ya da hakim dediğimiz ilmiyle amil dediğimiz insanlar böyle insanlar aslında yani ahlak örneği olan insanlar böyle insanlar biz ahlak kültürümüzde evet. ve onun için de yani eğer bir insanda ahlaki bir kötülük bir arıza bir problem varsa hemen onun iyileş bir an önce şey yapılması gerekiyor yani o hastalığın tespit edilmesi ve onun bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor. Onun için ahlak ilmine eskiler tıpı ruhani diyorlar. Yani ruh hekimliği diyorlar. Evet. Ve bir an önce bunun tedavi edilmesi lazım. Nasıl diyor işte Zade İnsanlar işte bir yerinde, vücutun bir yerinde bir yara çıktığında onu işte ilaçlarla tedavi ediyorlarsa ya da en kötü ihtimalle dağlamaması metotlarla o kötü insanın vücutu zehirleyen şeyi koparıp atıyorlarsa ya da bir şekilde öldürüyorlarsa yok ediyorlarsa o kötü ahlakı da hani bütün vücuta dağılmadan başka ahlak kötülükleri sebep olmadan e, ve kötü alışkanlıklar kazandırmadan hemen ortadan kaldırılması lazım ve bununla ilgili de tek tek şeyler veriyor tavsiyeler veriyor e, ve e, şunu söyleyeyim az önce onu söyleyecektim araya karıştı şimdi Kemal, bu dört erdemin yani if, hikmet iffet e, yiğitlik ya da cesaret ya Türkçede çok yaygın kazandığı için, adalet erdeminin altına erdemler koymuş. Mesela sabur, şükür gibi, doğruluk gibi İslam evet. düşüncesinde çok önemli erdemler. Kınalı Zade de hem yani bunları devam ettiriyor. Tursi'den, Devan'dan kendisini İbn-i yoluyla tabii. Tursi Devan'da i̇bn almışlar. E, ve kendi eklemeler yapmışlar. Kınalı Zade de bunlara eklemeler yapıyor. Mesela işte Tusi ve Devane'de dilin afetleri konusu yoktur. Ama dilin afetlerini gazalden alarak koymuş Kınalızade. Yine kendisinin yerleştirdiği bazı erdemler var. Buna göre e, şey, ve zaman zaman da mesela aslında Kınalızade, e, yani Tusi ve Devane'de etmek tartışılmamış ama Kınalızade, mesela insanın fiillerini tartışıyor. Yani biraz hani özgürlük meselesi var ya, kader meselesi, insan ne kadar evet. özgürdür değildir bir, bir, bir hmm. araya bir şey giriyor. Yani bana böyle bir soru sormuşlardı. Ben bir de şuna bir cevap verin Burada şu mesele vardır deyip araya giriyor kendisi. Yani böyle rücağısı biraz alakası gibi bir ama sonra onu oraya öyle bir güzel bağlıyor ki ha diyorsun sen burada. Hmm. Ahlaki bir mesele tartışıyor aslında. Ve evet. bir anlamda da kendi dönemine ışık tutuyor. Kendi döneminde neler tartışılmış, hangi problemlerle uğraşmışlar insanlar. Hmm. Aa, hmm. Mesela o dönem Kınazade'nin döneminde musiki özellikle bu Mevlevilerin defle camilerde işte Mevlevi ayinleri yapması bu e, hani sema sema e, evet. ayinleri yapmaları caiz midir değil midir tartışmaları var. Kınazade bunlarla ilgili müstakil şeyler de yazmış. E, yani bu def e, raks e, hmm. caiz midir değil midir diye. Hatta bu evet. Kınazade sempozumla bir arkadaşa rica ettim. E, yani dedim lütfen bunu bunu ve bunu bize şey yapın, hani yayınlayalım, bunu okuyalım Çünkü bu biraz fıkıhçıların yapacağı bir şey. Çünkü fıkıh hakkında Tabii. hüküm veriyor caiz mi değil mi diye. Ama pek yapmadılar, bekliyor mesela bunlar çalışılmayı bekliyor. Burada bizi dinleyen arkadaşlara söyleyelim. Yazmaları da ne? yanlış hatırlamıyorsam, şeyde belki İSAM'a geçmiştir. Yani ilk yazmalarda hepsi mevcut bunların. Hı. Mesela bu meseleleri tartışmış. Bunlarla ilgili hani kısa bilgiler veriyor. Ya da şundan dolayı şöyledir diyor. Bir da kendi dönemine de biraz ışık tutuyor. Mesela vakıflar konusu devan de yer almıyor. Ama kanalızade hep vakıfları koymuş. Hı. Hı. Yine mesela devlet de siyaset yönetiminde Osmanlı bürokrasisinin örnek aldığını gördüm ben. Yani Hı. o şeylerde... Mesela Sûfî kendisi şia kökenli olduğu için hep imamları koyuyor. Kınalızade de biraz tasavvuf meyli olduğu için velileri koymuş mesela. Evliyalar, veliler hep o listenin içerisinde yer alır Kınalızade'de. Eee yani evet. böyle bir şey var. Ee, yani insanlar ister istemez tabii ki hani kendi meşreplerini de oraya yansıtmış oluyorlar. Ee, evet. Yani şey var. Burada aile ahlakıyla ilgili şeyi de söyleyeyim. Çok Kınalızade affediliyor. İşte eee her evde her vücutta kalp vardır çok evliliğe karşı zade ve e, bunu ayetlerden yola çıkarak açıklamaya çalışıyor tek evlilikten hmm. yana onu da söyleyeyim e, boşanmaya hmm. çok iyi bakmıyor ama yani mecburen varsa evliliği sürdürmektense hani e, boşanmanın daha uygun olacağına yani zararken hesabına bakıp hangisi daha iyisi onu yapılmasından yana e, çok evliliğe karşı olması ile alakalı bir söz var. Hep Kınazade'ye atfediliyor. işte her vücutta tek bir kalp vardır. Her evde de bir tane eş olmalıdır. Yani tek bir kalp, tek bir eş. Hani bir kalpte iki nasıl bir kalpte bir vücutta iki tane kalp olmazsa bir evde de iki eş olmaz. Bu Tusi'ye ait bir söz aslında. Tusi'nin ahlakî nasihatine geçiyor ama Kınazade de diyor ki yani evinizde bir eş varken hani gidip bir başka eşle evlenmeye çalışmak evde güzel bir yemek varken başka mutfaktaki yoz, hani ağaçlara yani, yönelik bir şeydir diye bir şey söylemiş. Yani hani ona eğer atfedilecekse onu söylenmesi lazım belki. Bir de mesela diyorum ya ahlak yani burada sadece teori ki pratiği de ve adam manşet kurallarını da koymuş. Mesela özellikle çocuk eğitimi konusunda adam yeme içme kuralları, oturma, konuşma, eğitimle ilgili kurallar var bir bayanlarla ilgili güzel şeyler de var mesela tusi ve Devane'de kadınların geleneksel bizim ahlak kitaplarımızda maalesef öyle bir şey var kadınlar okumayı öğrensin ama yazmayı öğrenmesin değilmiş sebeple de, yani ben söyleyince Aa, diyorlar bu Evet diyorum. böyle basit bir sebeple yüzyıllar boyunca kadınlar okumaktan yazmaktan men edilmiş gerekçe şu yani eğer oku, yazma öğrenirlerse gidip sevgililerine mektup yazabilirler. Yani böyle bir gerekçekle yüzyıllar boyunca kadınlar yazmadan men edilmiş maalesef. Ama Kınıl Azadet evet. kadınların hem okuma hem yazma öğrenmesinden yana hatta elbü öğrenmesinden yana ve evet. e, tarihten e, kadın e, şeyleri, isimleri vererek bunlar diyor bak hani babası kocasıyla beraber fıkıhta fetva verdiler. Onları da mesela Hazreti Ayşe'yi çok övüyor bazı Osmanlı sultanların eşlerine çok dirayetli oldukları için bilgili oldukları için çok övüyor e, ve anladığım kadarıyla yani onu verdiği örneklerden Osmanlı'da da oldukça okumuş kadın var çalışan kadınlar var e, ve hani e, ya olumsuz eleştirilere karşı e, şey yapıyor e, o, ya o olumsuz eleştirilere e, cevap vermeye çalışıyor yani olumsuz şeylerin tabi caizli örnekler vererek yani olumlu örnekler üzerinden yani onların yanlış olduğunu ortaya koymaya çalışmış. Böyle evet. güzel yani özellikle o dönemin şartları içinde yani bugün bazı şeylerini eleştirebilirsiniz ama o dönemin şartları içerisinde yani başkalarının hani okumasın, okusun ama yazmasın dedikleri. Ki okumayı da mesela bazı ahlak kitaplarına sınırlandırıyorlar. Yani mesela Yusuf ve Züleyha hikayesi okumasın deniyor. Çünkü orayı okursa Kadınlar işte aşk hikayelerini meyil eder, zihinler onlarla dolar, başka işlerle meşgul olamaz, işte ibadetlerden geri kalır vesaire ya da işte annelik vesaire görevlerden şey alır, aklı başka şeylere gider gibi. Gerekçelerle Kur'an'ın bazı yerlerini okunmasını şey yapmışlar, sadece Nisan suresi belli surelerle sınırlandırır hale gelmişler. Ama Kınalızade'nin öyle olmadığını, yani kadın ve herkesin okumasından yine olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla hani bu şeyde özellikle aile bağlamında ee, yine dediğim gibi çocukların yetişmesine çok önem veriyor burada Hı. ilginç bir şey daha söyleyeyim ee, inşallah Hı. arkadaşlar okuma fırsatı bulurlar çünkü e, Türkçe'ye sade eleştirildi e, Murat Demirkol arkadaşımız ve basıldı e, çok güzel hikayeler var e, yani bu hikayeleri anlatmıyorum ki meraklansınlar okusunlar yani Kınarız en güzel özelliklerinden bir tanesi hemen hemen her konuyu bir beyit, yani her konuyla ilgili biz de deriz ki deyip kendi beytini ya da bu konuda işte Molda Cami şunu demiş işte Firdevs Şehnamesi de şunu demiş yani çeşitli şiirler bazıları belli bazıları belli değil bazılarında yani ben fakir der ki der kendi söyler beyitlerle o konuyu özetlemeye çalışıyor ve hikayeler anlatıyor ama o hikayeler çok güzel hikayeler ve gerçekten hani konuyu tabiri caizse vurucu hikayeler hmm. ee, o açıdan da çok güzel yani bu bakımdan da çok zengin yani müthiş bir birikim var tabii hmm. ee, ve e, mesela çocuk yetiştirme ile ilgili şey söylüyor süt anne e, yani süt annenin mesela annenin genetik özellikleri çocuğu annen ya da babanın genetik özellikleri geçtiğinden çok bahsetmiyor. Ancak sütannenin süt yoluyla çocuğu etkilediğinden söz ediyor. Hatta diyor ki eğer Habeş'te yani Habeş'ten kastettiği Zenci hmm. esmer yani siyah evet. siyahi bir anne çocuğu mavi gözlü bir çocuğu emzirse çocuk süt yoluyla siyah gözlü bile olur diyor. Yani ee, aracı, anne, evet yani e, hmm. süt yoluyla çocukların e, hani karakterlerini, kişiliklerini, genetik özelliklerini değişebileceğini Hı. söyleyerek bir anlamda hani süt annelik biliyorsunuz çok önemli bizim kültürümüzde ve evet. Peygamberimizin yani süt annesi olması dolayısıyla ve öyle kültür üzerinden geldiği için onların seçimine çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Yine eğitimde mesela işte çocuk eğitiminin eş seçimiyle başladığını söyler. Yani işte bir şey söylüyor işte bir alime gelmişler demiş benim çocuğum doğdu çocuk eğitimine nereden başlamadım sen geç kalmıyor yani önce eş, eşini seçerken başlayacaktı ve ilginçtir yani Evet şey söylüyor hani erkekler işlerini seçmeli ama kadınlar da işlerini seçme yani kadınlar da evlendirirken onların da eşini seçilmesine tavsiyesi var ki bu güzel bir şey tabi ee, burada maverdi'den alınma epey bir e, özellikler var evlenecek kadında ne gibi nitelikler olmalı diye epey bir açıklamalar var. Ve görüyoruz ki biz aile kültürü yani mesela ailen asaletine önem vermiş ama burada ailenin asaletinden kastettiğin aslında çocuğun yetiştiği ortam. Çünkü aile aileden edinilen kültür, hani o aile ortamında edindiği bilgi birikimi çocuğun daha sonraki dönemlerini çok etkileyeceği için ve çocuk bir anlamda Kanalazade'ye göre tabula rasa gibi yani doğuştan hiçbir şey Eğitim ve her şeyi sonradan öğreniyor. Dolayısıyla aile ortamı, anne baba, büyük anne, büyük babaların çocuğa vereceği eğitim çok önemli. Taneler evet. önemli, hocalar çok önemli. Ee, ve çocukların mesela zorluklara karşı eğitilmesi, yiyecek, içecek seçmemenin öğretilmesi, gerektiğinde az yiyeceklerle beslenerek açlığının ne olduğunu öğretilmesi gibi ee, eğitim metodolojileri var. Ee, ben bu kitap basılırken eğitimci bir arkadaşım da okumuştu sağ olsun Ramazan Burjuk çocuğa. Ve dedi ki yani bizim bugün söylediğimiz eğitim metodolojisini neredeyse birebir uygulamış hoca dedi yani hani evet. o zaman şartlarında bunları söylemiş ve dediğim gibi bu kitapta Adan Maşerit kuralları da var. güzel olan taraf. Hmm. Yani, yani her işte, bir edebi literatüre ekleyebileceğimiz ileride tabii bir, bir sonraki son kitapta siyaset eh, ahlakı. Aynı evet. zamanda, değil mi? Zaten bu kitabın ay, ayrı bir özelliği de Osmanlı siyaset tarihini de bize e, bir anlamda aktarmış oluyor, göstermiş oluyor. Ee, evet, Osmanlı'daki evet. siyasi e, durum neydi, yönetimin e, vesaire işte, e, durumu sultanlar, vezirler gibi bir anlamda siyasetname özelliği de tabi Tabii diyor. tabii. Hı -hı. tabii. Yani, e, dediğim gibi mesela Farabi'de abi de biliyorsunuz Sadece yönetimde filozoflar vardı Medine tül fazlalarda. Şimdi e, Kınalızade'nin o üçüncü bölümüne baktığımız zaman e, o da Farabi'den yani Tusi ve Devani'den ayrı olarak bağımsız olarak yararlanmış. Ben onu gördüm, e, tespit ettim. Ve e, sama, şeyde de belirttim ya yani burada buralar demek ki yani Miskeveh'den de mesela e, direkt yararlanmış. E, çünkü bazı özelliklerden bahsederken Miskeveh'de Tusi ve devamında olmayıp miskeweyde olan şeylere almış demek ki direkt o eserini okumuş onu anlıyoruz biz. Şimdi mesela Farabi'de en üst makamda filozoflar vardır, değil mi? Yani peygamberler Hı. ve filozoflar vardır. Artık peygamberden sonra peygamber, yani bizim peygamberimizden sonra da kimse filozoflar kendi yani. Sadece filozoflar var. Şimdi. Kanal ızardığı için Osmanlı yaşadığı dönemdeki Kanalı Sultan Süleyman ve oğlu 3. Selim zamanında ki Osmanlı Medya Netül Fazıl'ın pratiğini yaşanan yer. yani artık Osmanlı toprağı bir anlamda Medya Netül ya yani Osmanlılar bunu yaşatıyorlar dolayısıyla mesela o şeylerin olduğu yere artık filozoflarda tam olmadığı için ulemayı koyuyor mesela hmm. alimleri koyuyor yani evet. işte oraya ne, filozoflar, nebiler, işte mesela şeyler, yani ulema, şeyhler onları koyuyor. Şeyde mesela Tuğsi'de imamlar var. Şia olduğu için oraya evet. imamları yerleştiriyor. Ama evet. şey e, ulemayı koyuyor. Şimdi ulemayı koyması aslında önemli bir şey. Çünkü e, bürokrasinin tepesi ulema. Evet. Yani hem çünkü kazalık görevini yapıyorlar. Kadı, hem üniversitede, hani oradaki şeylerde. Medreselerde, Sahnı Saman'da ve Süleymaniye'de öğretim yerleri hem kadılık görevleri yapıyorlar, hem Şehiristanlığa kadar gidiyorlar, işte vezirlik vesaire görevleri, hepsi ulema sınıfından seçildiği için. Ulema Ayrıca önemli. bu da hocalığını yaptıkları için. Zaten tabii, tabii. direkt hiyerarşik anlamda tepeye çıkmış oluyorlar. Evet, yani bu, bu onun için bu önemli aslında. Evet, e, evet. Tabi cihaz Osmanlı Bürokrasi'yi o sınıfın içerisini yani o taslefin içine e, tamamen Osmanlı bürokrasi'ni yerleştirmiş. Yani evet. baktığınızda Osmanlı bürokrasisi görüyorsunuz? Yani evet. boşuna, e, yani, tabii o şimdi Farabi'nin abi'nin medyatörü fazlası Ütopya'ydı. Evet. Tabiri caizse o Ütopya'nın Osmanlı'da nasıl hani caizse, hakikate dönüştüğünü evet. göstermiş orada. Evet. Yani evet. onu o şekilde şey yapmış ve işte adaleti nasıl sağlıyorlar, Adalet Dairesi var mesela, çok önemli. E, kitabın sonunda yer alıyor. E, tabii o Aristoteles İskender'e yazdığı mektupta onu bahsediyor ama hani bir anlamda kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle hali e, patişahlara bir öğüttür o aslında o Adalet Dairesi. Yani işte e, burada şey de söylemek lazım. Adaleti toplumda nasıl sağlayacaksınız? İşte mesela ilahi kanlar diyor. Nevamesi ilahi burada burada namus kelimesinden de söz etmek lazım Kınazade diyor ki namus kelimesi hani Noami Platon yasalar kitabı da Türkçe'ye çevirdi biliyorsunuz Noami yasalar olarak çevirdi diyor ki namus kelimesi aslında kanunlar demektir diyor bunu işte şeyler Moğollar yasa derler diyor <gülüyor> Arapça da diyor kanun denir diyor yasa. Şimdi biz namusun nereye alıp getip indirgemişiz? Sadece genellikle kadın cinselliği Hı -hı. üzerinden konuşuyoruz Hı -hı. namus kelimesi. Halbuki namusun çiğnenmesi aslında yasanın kanun çiğnenmesi aslında. Hı -hı. Yani sınırların haddin aşılması bir anlamda. Yani bir yerde adaletin gerçekleşmesi için devlet başkanlık gerekiyor. İlahi kanunlar, nevamesi ilahi ilahi kanunlar ve e, sessiz adalet değil paraya ihtiyaç var diyor. Parada bakın önemli. Çünkü para evet. değiş okuş aracı dolayısıyla e, hani sessizce e, toplumda adaleti sağlayan bir şey olarak görülmüş. Bu da aslında arta Aristoteles'e dayandırılan bir şey. E, ve e, işte itidal, ortada olma e, bunu da mesela o erdemlerle alakalı çok kullanıyor. Yani hak, adalet, itidal kavramları çok önemli kavramlar şeyde evet. ve ve adalet hem bireysel olarak bizim itidarda olmamız orta noktada olmamız hmm. önemli çünkü erdemle oradan gerçekleşiyor ama toplumda adaletin sağlanması da gerekiyor yine işte mesela savaş kuku savaş ahlakıyla ilgili şeyleri var Kınarız yani o pek çok kitapta göremeyeceğimiz bir şey yani savaşta Nelere dikkat etmek lazım? Hani bugün savaş ahlakı diye anlatacağımız şeyler, evet. ee, yine mesela kanun yönetimle alakalı şeyler var. Ee, şimdi mesela e, kamu yönetimi nasıl olacak? Yani devlet adamı ve yanındaki maliyet, yani bürokrasiyi yöneten kimseler arasındaki ilişkiler nasıl olacak? Hani bugün kamu ahlakı dediğimiz şeyler nasıl gerçekleşecek işte siyasetname tarzı eserler burada ama Kınalı zatenin belki bir özelliği şimdi mesela Tusi kendisi devlet başkanı çok yakınında ve hani ister istemez ve şeyde olduğu için hani böyle aşağı şeylere çok yakın olduğu için Koyistan'da hani biraz dikkatli şey yapıyor e, yazarken çok dikkatli, şey. evet Devani de öyle, Kınalı Zade mesela diyor ki devlet adamlarına çok yakın da olmamak lazım, çok uzak da olmamak lazım. Hani evet. şu, ateş örneği verin, çok yakın evet. dolursanız olursanız yanarsınız, uzak olursanız üşürsünüz evet. ve bu tavsiyesini çok güzel tutmuş yani çok uz hmm. yani hani bir yönetim gereği onlarla yakınlaşması gerektiğinde yakınlaşmış ama hiçbir zaman çok yakın olmamış öyle görünüyor. Gerçi görevleri de çok yakın olmamış yani en son gelebildiği işte Anadolu Kaz Askeri o vesileyle Edirne'ye gidiyor Selim'le beraber onun mahiyetine beraber ve orada vefat ediyor ama belki hani ben o zaman tezim onu yazmıştım hani bir yani bu konuda öğüt veren bir sorar kendi de kendisi tutmuş öyle görünüyor yani hiçbir zaman hani onlara yakın olayım diye özel bir çabası olmamış öyle görünüyor Orada da itinale yakalamış. Evet, yakalamış kesinlikle, ee, kesinlikle. Zaten hocam, Şu anda Bir saat on dakika oldu. Evet, ee, beniz. Genelde susun bu programı bir <gülüyor> saat on beş dakika gibi yapıyoruz. Bir saat yirmi dakikaya belki çıkabiliyor ama tabii evet. sorularımız da oluyor. O yüzden ben yavaş yavaş hani sözlerinizi tamamlıyorum. Gayet güzel anlatıyorsunuz, çok akıcı oluyor. Çok da keyif alıyoruz yani. Ben asla. Tamam. Bırakayım anlat, anlatın derim ama zamanımız kısık Ben de Kınar şey. e, her yerde anlatıyorum sağolsun benden çok istek geliyor ve tabi anlatmaları anlatmalara doyamıyorum. <gülüyor> ya, artık o kadar hemhal oldu ki. Evet, doğru hocam, çok da böyle keyifli anlatıyorsunuz. Ben de hiç o yüzden çok fazla araya girmek istemedim ama evet. baktım şimdi zaman bayağı ilerlemiş. Biraz sorularımız da olmazsa. Yani isterseniz sorulara geçelim. Evet. Sorular varsa o şekilde açabiliriz. Yoksa da sizin hani tamamlamak istediğiniz cümlelerinizi alıp programı yavaş yavaş kapatabiliriz. Şöyle bir 7 dakikamız kaldı gibi düşünelim şu anda. Evet arkadaşlar. Ben oradan cevaplamaya çalışayım isterseniz. Ben şu an göremiyorum. Soruların sesli de sorabiliyor arkadaşlarımız. Tamam. Şu anda duyabildiğiniz için sıkıntı yok. Arkadaşlar sorularınız varsa alalım. Buyurun. Kınalızade ile ilgili, Ahlaki Ali, Ala ile ilgili sorularınız varsa. Hocam gayet detaylı anlattı gerçi ama. Yine de merak ettiğiniz bir husus varsa sorabilirsiniz. Merve var mı sorun? Yok hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum hocamıza, Ayşe hocamıza. Sağ olun. İlgiyle dinlediğiniz için ben teşekkür ederim. Başka var acaba? hocam? <gülüyor> Soru var mı? Ee, Allah razı olsun hocamızdan diyorlar hocam. Chat. Yazıyorlar. Gördüm. Uh -huh. Sanırım soru yok gibi. Ben şöyle bir soru sorayım daha teknik bir soru. Evet. Bu eserin hocam günümüz Türkçe'sine tercümesi ve şu anda kaç tane tercümesinin olduğu ile alakalı. Şöyle bir bilgilendirme yaparsanız arkadaşlar da en azından satın almak istediklerinde en işte günümüz Türkçe'sine uyarlanmış gösterebilir miyim e, de ha, Tabii tabii hocam buyurun. Şimdi tabii ben üzerinde sürekli şey yaptığım için bu Murat konu yaptığı FECR yayınlarından çıkan sadece yaşamış hali, yani gördüğünüz gibi ben de zaman zaman kullanıyorum hazır şeyler malzeme olunca. Ondan önce açıkçası herkes anlamak için benim kitabımı tercih ediyordu. Ahlaki evet. ahlal ile ilgili çalışmamı. Hı, -hı. iz Bunun... yayınlarından çıktı değil mi hocam. Bir dizi yayınlarından. Birinki de burada Hı -hı. hani belki merak edebilirsiniz. Yavallah kana aleihi. Kanal Uzal Efendi ve Aleyhike alei. Evet. Bir dizi yayınından çıktı. Evet. Hı -hı. evet. Ee, bir bir de... tarih kurumundan çıkmış olan var sanki. Böyle daha ağır, ağdalı bir dili var onun. Ya o şimdi şöyle tarih kurumunda onu basan kişiler bana müracaat ettiler. Eee bir milletvekiliydi o zaman. Onu bir Amasya'da bir kütüphanede bulmuşlar ve üzerindeki hmm. tarih, yani Kınalı ı ahlaki, ahlaki, ahlaki yazıldığından neredeyse bir 30 sene öncesine ait. Muhtemelen Muhistensik yanlış yazmış onu hmm. ve ben dedim ki bu olamaz. Yani çünkü o zaman yani bu söylendiği tarihte daha Kınalı Zade, yani o zamanki medresede öğrenci konumunda. Yani bunu evet. yazmış olamaz kendisi açıkça, ben bunu Şam'dayken yazdım diye. Şam'da olduğu tarihlerde belli. Yaklaşık orada bir sene kadar kalıyor. Bu eseri dokuz ay içerisinde yazıyor. Dolayısıyla o, o, mümkün değil diye ben yazı yazdım. Ama sonra bir başka arkadaş aracılığıyla onu tarih bastırmışlar. Ve mesela şey orada bu ahlakem, bulak baskısında bu zamana değin diye bir ifade var şeyde. Ve işte sultanımız, kanunumuz sultan Süleyman diyor. Yani eğer o arkadaki ve bana şey diyordu. bu. Ahlaki hala'nın ilk hali yani ilk yazılmış hali Dedim, mümkün değil çünkü ahlaki hala yazıldığında Kanun Sultan Süleyman henüz hükümdar ve işte bu zamana değil ki hükümdarımız kanun Sultan ifade var. Tarih de var orada. Hmm. Ve bu ifadeler yok o şeyde. O da yok. Yani tar onu da bastılar. Yani, normalde bir nüsa ama yanlış bir tarih mi atılmış? Yani? Evet. Arkasındaki tarih, bitiriş tarihi Aylar Kainan'ın yazıldığı tarih değil. Ondan dediğim gibi neredeyse bir 30 sene öncesine ait bir tarih. Mümkün değil o tarihte yazılmış olmuş. Kınılzay'da o tarihte öğrenci, öğrenci yani bir derris bile değil. Mümkün değil. Yani o tarihte olması. Ee, ama yani ne bileyim bastılar işte. Şu an orijinal yazmayla ilgili bir bilgimiz var mı hocam? Evet, şu an herkesin söylediği İnebey'deki şey. Ee, yani Ben de doktor tezmen hazırlarken Olabilir demiştim ama emin değildim. Çünkü şey var yani üzerine çizmiş şu kelime yazmış, araya şu kelime girecek falan demiş. Ama dediğim gibi yani ben yine bu konunun uzmanı değilim ama arşiv çalışan, bu arşivdeki kağıtlardan anlayan arkadaşım dedi ki o da orijinalini görmedi. Bize yazmadan gönderdik büyüttük. Oradaki işte kağıtların dokunuşu var hani böyle iç içe giren vesaire. Dedi ki bunun A ahar diyorlar ona bu kağıtın dokunuşu üzerindeki doku malzemesi. <gülüyor> ee, dedi ki Ayşe Hocam bu doku malzemesi 17. yüzyıldan sonra hatta 17. yüzyıl, 18. yüzyıla ait. Yani bu şey olamaz. O zaman olmaz. olmaz. Olmaz. Bana da şey mantıklı gelmişti. Yani Şam'dan sonra Bursa'ya gidiyor. Bursa'da hani bu kitabı Şam'da yazıp Bursa'da temize mi çekti acaba diye gelmişti. doktora <gülüyor> öğrenci bitirirken. Ama sonra Mustafa Koç da onu incelemiş. Tabii o edebiyatçı bilmiyorum hani. O da onun direkt müellif olduğunu söyledi. Pek çok yerdeydi onun müellif olarak geçiyor. Ama hmm. bu, yani ben emin değilim. Arkadaşıma da gösterdim. O arşivde çalışmış. Bu konuda birikimli arkadaşım olamaz dedi. Çünkü kağıt 17. yüzyıl sonuna ait. 17. Evet. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmış bir kağıt. Daha önce bu kağıt icat edilmemişti diyor yani. Evet. Hocam, çok teşekkür ederiz. Çok Rica sağ olun. Ederim. Ağzınıza sağlık, dilinize sağlık. Süremizi tamamlıyoruz. Bir dakikanız kaldı. Ben programı kapatmak için size çok teşekkür ediyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için, bizi güzelce aydınlattığınız için. Sayenizde Kınalızade'yi ve ahlak ala gayet iyi ve detaylı bir şekilde öğrenmiş olduk. Tavsiye ettiğiniz eserlerden de ve sizin eserinizden de arkadaşlarımız okurlarsa daha ayrıntılı bilgi edilmiş olurlar. Arkadaşlar size de katıldığınız için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İki hafta sonraki programımızda görüşmek üzere. Hocam sizlere de hayırlı akşamlar dileyelim. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Ben de herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Dinledikleri için, katıldıkları için herkese. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.